Evet, merhaba sevdiğim, saydığım canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Kaybolan'ın abisi adı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen hafta e, Kaybolan oğul hakkında bir değiş paylaşmıştım. Olay şuydu, e, İsa Ruhu'la bir yerde günahkarlarla zaman geçiriyor. Onlara öğretiyor, e, yemek bile yiyor onlarla. Ve Felisi mezhebinden bu katı Banaz Yobaz mezhep e, Ferisi mezhebinden Felisi cemaatinden bazı kişiler görüyor aaa bu hoca bugün günahkarlarla bu kadar sıkı fıkı oluyor hatta onlarla yemek yiyor lokma paylaşıyor ne yapıyor diye kızıyorlar ve İsa 3 e, misal anlatıyor. Kaybolan para, gümüş para hani evi aradı diye bir Değiş paylaşmıştım iki hafta önce. Kaybolan koyun, zaten çok önceden anlatmıştım bunu. Üçüncü de kaybolan oğul idi. Ama geçen hafta hani anlatmıştım ya, iki tane oğul vardı. E, büyük vardı, küçük vardı. Küçük, hayırsız, aylaz çıkıyor diyor. Baba diyor, sen ölünce alacağım mirası şimdiden almak istiyorum. Baba da veriyor, çocuk... Gidiyor yabancı memlekete, bütün paraları çarçur ediyor. Sonra sefil mi sefil, perperişan ee, babasına dönüyor. Baba da seviniyor görünce. Heh, şimdi ama ee, büyük oğlu da var. Büyük oğlu ne diyor? Okuyalım. Bütün bunlar olurken babanın büyük oğlu daha tarlada çalışıyormuş. Eve dönerken bir şeyler duyuyor. Sanki evden çalgılar, halay sesleri çıkıyormuş. Hizmetçilerden birini yanına çağırıp neler olduğunu sormuş. Hizmetçi ona, Kardeşin eve döndürsenin, baban da o semerttiğimiz danayı kestirdi." Kardeşinin sağ salim dönüşünü kutluyoruz demiş. Bu durum büyük oğlunun çok zoruna gitmiş. İnat edip eve girmeyi reddetmiş. Babası dışarı çıkıp ona yalvarmış ama o babasına sert çıkış yapıp Baksana sittin sene senin için köle gibi çalışıp durdum hep. Tek bir emrinden bile çıkmadım. Bunca yıl sen bana bir tane oğlak bile vermedin ki arkadaşlarımla biraz eğleneyim. Ama şimdi senin malını saçıp savurup fahiş ellerle yiyen şu alemci oğlun geri geldi diye besili danayı kestirip kutluyorsun yahu demiş. Babası ona... Bak oğlum, hep yanımdasın sen. Neyin varsa zaten senin. Fakat bu mutlu günü kutlamamız gerek. Çünkü kardeşin ölüydü. Hayata döndü. Kayıptı. Şimdi bulundu demiş. Tabi İsa kime söylüyor? Bu ferisileri söylüyor. Yani ferisiler büyük oğlu gibi. Ee, günahkarlar tabi küçük oğlu gibi. Baba da Yüce Hak ee, Evet Değiş yaptım İsterseniz bir paylaşayım ee, Evet paylaşayım Karladaydı Meğerse kardeşi evine döndü Eve yaklaşınca bir sesler duydu Kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Çak abiye haberle koştu dedi kardeş döndü babam da coştu Nesli kurbanı tıladı kesti kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Dendi, eve girmedi Babası çıktı, ne olursun dedi Babasını dinlemek istemedi Kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Sittin sene çalıştım sana sen bir olak bile vermedin bana kardeşim geldi kurban kestim ona kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Dedi ki her şey senindir Fakat bugün kutlanacak bir gündü Kardeşin ölmüştü hayata döndü Kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Kardeş kaybolmuştu şimdi bulundu Ervan bu abiye benzemeyelim hiç nefret, garezgin beslemeyelim Kaybolan dönünce küs olmayalım Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu Biz bu abiye benzemeyelim. E, diyelim ki bir günahkar diye bildiğimiz böyle hayırsız, haylaz biri. E, tövbe eder, iman eder, İsa'nın yoluna girer, İsa'nın talibi olur. Bu abinin verdiği tepkiyi vermeyelim. E, sevinelim biz de. Çünkü ölüydü, tekrar hayata döndü. Kaybolmuştu, şimdi bulundu. Sevinmemiz lazım. Böyle...